IP adresi nedir? Biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. IP adresi adı üzerinde internet protokolü. Yani internet üzerinde kullanılan protokol. Peki protokol nedir derseniz. <gülüyor> Burada bir ders notum var. Bu ders notunu ders sırasında kaydetmiştim. Yani yazmıştım bir şeyler. Özet bir ders notu. Biraz bunun üzerinden biraz eklemeyle gideceğim. İnternet protokol nedir derseniz. Öğrencime de verdiğim hep bir örnek var. Dünyada iki farklı ülkeden iki insan bir araya geldiğinde <gülüyor> nasıl İngilizce konuşuyorsa internetteki bilgisayarlarda aynı ortak bir kullanması gerekiyor ki birbirleriyle haberleşebilsinler. İşte bu dile internet protokol deniyor yani IP deniyor. Biliyorsunuzdur muhtemelen IP <gülüyor> her bilgisayarın bir IP adresi var. Her bilgisayar IP adresi olmak zorunda kendine özel bir IP adresi olmak zorunda. Eğer ki internet düzenindeki iki tane bilgisayarın IP adresi aynı olursa, <gülüyor> burada bir sorun olur. Birbirlerinden ayrı olmak zorunda bu IP adresleri. Yani sanki aynı ad ve soyadı taşıyan hani iki insan olabilir mi? Olabilir. Ama vatandaşlık numarası aynı olan iki kişi olabilir mi? Olamaz. Bunu gibi düşünebilirsiniz. IP adresleri benzeyebilir ya da <gülüyor> biraz sonra geleceğiz. NAT dediğimiz yapıların arkasında aynı IP adresleri olabilir farklı yerlerde, farklı kurumlarda. Ama sonuçta internet üzerindeki bilgisayarlar mutlaka birbirine kendilerine özel, tamamen ayrı bir IP adresi olmak zorunda. Peki IP adresi nasıl bir şeydir, neye benziyor? Burada bir örnek IP adresi var. 79.123.224.15 IP adresi. Bu IP adresi Bilecik Üniversitesi'nin ana web sunucusunun IP adresi. Örnekte görüldüğü gibi IP adresleri <gülüyor> sayılar nokta sayılar nokta sayılar nokta sayılar şeklinde 4 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin her bir tanesi yani mesela şuradaki bölüm ve diğerleri de hep aynı şekilde tabii, 0'dan 255'e kadar maksimum değer alabilir. Neden 0'dan 255'e kadar? Çünkü 8 bitle ifade edilir. Her bölüm, yani burası 8 bit, burası 8 bit, burası 8 bit, burası 8 bit <gülüyor> olmak üzere 2 üzeri 8 eşittir. 256 olduğu için en fazla 256 adet sayı olabilir burada. 0'dan başlattığımız için de saymayı 255'e kadar gider en fazla. Bunlar 8 bitten oluştuğu için, yani şu noktalarla ayrılmış her bölüm 8 bitten oluştuğu için <gülüyor> bunları 8'li anlamında oktet deniyor. Her IP adresi mutlaka ve tam olarak 4 oktetten oluşur diyor. Yani 3 oktetli bir IP adresi olabilir mi? Olamaz. 5 oktetli olabilir mi? Olamaz. Mutlaka noktayla ayrılmış 4 tane bölüm olması gerekiyor IP adresinin içerisinde. <gülüyor> ipv 4 adresleri 30 gibitten oluşur. Yani 8, 8, 8, 8 saydığımızda 30 gibit oluyor. Bir de V6 dediğimiz 6. sürüm var IP'nin. V6 adresleri de 128 bitten oluşuyor. <gülüyor> e, bu ders notumda da yazdığım gibi, bundan sonra bu video içerisinde her IP sözcüğünü kullandığımda aslında V4'ten bahsetmiş oluyoruz. Peki IP V6 nedir derseniz çok kısacık bir iki cümle bahsedeyim. Ondan sonra e, asıl konumuza IP hesaplarına, I, daha doğrusu IP adresi nedire geri dönelim. E, IP adresleri ilk planlandığı zaman 1980'lerde, <gülüyor> internetin bu kadar, o zaman internet de değil aslında tabii de yani şu anda anladığımız anlamda bir internet değil. Bu kadar büyüyeceği tahmin edilemediği için yani gerçekten çok çok hızlı bir şekilde büyüdüğü internet çok fazla ihtiyaç olmayacağını düşünmüşler. Yani bu kadar büyüyemeyeceğini, bu kadar büyüyeceğini düşünemedikleri için günümüzdeki ihtiyacı karşılayacak kadar IP adresi tasarlanmamış. 32 bitten oluşmasından dolayı aslında şöyle bir kabaca hesap yaparsak en tane bit, bit ile temsil edebilecek adres sayısı 2 üzeri n olur. Yani örneğin 4 tane bit parselimizde bu 4 tane bit ile 2 üzeri 4 eşittir 16 tane adres kullanabiliriz. Ee, 32 tane bit olduğu için bu ip adreslerinde az önce bahsettiğimiz gibi 4 oktet her bir 8'er tane bitten <gülüyor> 2 üzeri 32 eşittir yaklaşık 4 milyar ip adresi olur. Yani 1980'lerde bu ip adresi ihtiyacı e, öngörüldüğü e, ölçüde Bol miktarda IP adresi hesaplanmış aslında. 2 tane IP adresi hesaplanmış. Ama internetin çok çok hızlı büyümesi neticesinde IP adresi kullanımı çok hızlı bir şekilde e, arttığı için IP adresleri yetmemeye başladı. Bu arada bu biraz sonra bahsedeceğim ama 4 milyar IP adresinin tamamını tamamında kullanamıyoruz aslında <gülüyor> farklı nedenlerle. Ve işte bu IP adresleri artık dünyada bize yetmediği için daha fazla bitten oluşan IP adresine geçilmesi geçilmekte. Hala devam ediyor geçilme süreci. Bu bahsettiğimiz daha fazla bitten 128 bitten oluşan IPv6 adresinden bahsediyoruz. 128 bit olduğu için 2 üzeri 128 tane IP adresi. Oldukça fazla bol miktarda <gülüyor> IP adresi içeriyor. Mesela Eskiden işte üniversitede internet ve ip adresi hesabı yaparken 4 öğrenciye bir ip adresi falan hesapladığımız zamanlar oluyordu ortalama. Oysa şimdi bir öğrenciye 3 ip adresi falan hesaplıyoruz. Neden? Çünkü her bir öğrencinin cep telefonu var, bilgisayarı var, tableti var vesaire. İleride bu sayı daha da artacak. Akıllı saatler, akıllı gözlükler, ayakkabılar vesaire derken çok fazla ip adresine ihtiyacımız olacak herkesin. <gülüyor> Dolayısıyla ipv6'a geçmek kaçınılmaz olacak. Ama şu an hala IPv4, dün e, tabağın dibindekileri sıyırmakla idare ediyoruz. Öyle söyleyeyim aslında. IPv4 yemeği bitti ama hala tabağın dibine sıyırarak bile bize bir süre daha idare ettirecek gibi gözüküyor. Şu an e, IPv6'dan bahsetmeyeceğim ama e, kısaca şunu söyleyeyim. Bu ders içerisindeki bahsettiğim formüllerin tamamı IPv6 için de geçerli. Yani aşağıda bahsedeceğimiz e, işlemlerin hepsini <gülüyor> IPv6 için de uygulayabilirsiniz. Temel mantık aynı şekilde çalışıyor. Evet şurada 232 tane bitle yaklaşık 4 milyar IP adresi kullanabiliriz dedik. Bir oktette de o da eşittir işte 256 yani 0-255 arası olabilir dedik. Bundan da bahsettim. <gülüyor> IP adresleri 1980'li yıllarda planlanmış ve ilk başlarda bol miktarda gereksizleri yeri harcanmış. Bu nedenle gerçekte 4 milyar IP adresinin tamamını kullanamıyoruz. IP adres sınıfları ile ilgili bir tablo var. Temel olarak 5 sınıf IP sınıf var. A, B, C, D, E diye planlanmış bunlar. Ee, bir de bunların büyüklükleri var. Yani A sınıfı bir IP adresinden bahsettiğimizde yaklaşık 16 milyon tane IP adresinden bahsediyoruz. <gülüyor> Şuradaki bölü 8 ile ilgili bu. Biraz sonra bahsedeceğim ondan. Önce bunun e... Şurada bir de notum varmış. Bunu gördünüz Bu tablonun ezberlenmesine gerek yoktu. Diye. Ders notum sırasında yazmıştım. Önce bunun neden böyle planlandığını söyleyeyim. Bu işte 1980'li yıllarda. Çünkü o zaman e, kurumlarda ileride olabilecek IP ihtiyaçlarını karşılamak için biraz boldan IP adresi verilmiş. Yani buradaki tabloya bakarsanız e, kurumlara ya A sınıfı ya B sınıfı ya C sınıfı IP adresi verilebiliyor. D ve E farklı amaçlar için tahsis edilmiş. Dolayısıyla bir kuruma verilebilecek en küçük IP e, aralığına baktığımızda <gülüyor> 256 IP'lik. ...en küçük bir a verilebildiğini görüyoruz. Yani eğer kurumun 4 tane IP adresine ihtiyacı varsa... ...256 tane IP verilmiş zamanında. İşte kurumun mesela 256'dan biraz daha yüksek, örneğin 300 tane IP adresine ihtiyacı varsa... ...65 bin tane IP adresi verilmiş. Bunlar aslında paketlerin büyüklüğünü ifade ediyor. En küçük paket, 256'lık bir büyüğü... ...65 binlik bir büyüğü, 16 milyonluk IP adresleri. <gülüyor> Tabii ilk başlarda böyle vermişler bunları boldan boldan ama... <gülüyor> boldan boldan derken zamanında zaten kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir IP adresleri. Sonra kıymetebildiğin internet çok fazla IP adresi kullanımı yaygınlaştıkça. Sonra bu IP adreslerinin tabii ki aşırı bir şekilde tüketimi, aşırı bir şekilde kullanımı probleme sebep olunca artık hani böyle ABC sınıfı IP adresi verilmiyor. <gülüyor> Şimdi buradayken aşağıda bakayım var mı? Yok aşağıda. Şurada bir kısacık bahsedeyim. IANA diye bir kuruluş var. IANA burada yazdığı gibi internet assignment numbers authority. Yani dünyada IP adreslerinin dağıtımı ile ilgili <gülüyor> temel kuruluş bu. Yani bu az önce bahsettiğimiz işte böyle A, şey A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı şeklinde IP adreslerinin dağıtımından yetkili olan kuruluş bu. Şöyle bakın IP adres bir bilgi var. <gülüyor> Ve IANA şuradaki şekilde göreceğimiz üzere 1, 2, 3, 4, 5 tane bölgeye bu IP adresi dağıtımını paylaştırmış durumda. Neden böyle? Çünkü tek başına uğraşmak istemiyor bunlarla. 5 tane bölgeye grup grup bunlar sana ait, bunlar sana ait, bunlar sana ait, bunlar sana ait diye dağıttı. Ve o bloklar kendi şu an renklendirilmiş haritası üzerinde gördüğümüz gibi kendi içerisindeki dağıtımdan sorumlu. Yani Türkiye'ye bakarsanız nerede? <gülüyor> Sarı bölgede. Sarı bölge neresiymiş? Ripe NCC. Ee, dolayısıyla Türkiye'de bir IP adresi ihtiyacı olduğu zaman biz Ripe'tan almak durumundayız. Bu IP adresini Ripe'tan istemek durumundayız. Ya da Ripe'a gidip IP adresi sorgularsak ya yani, Türkiye'deki IP adreslerinin kaydı Ripe üzerinden sorgulanabiliyor. <gülüyor> yani mesela Ripe'ın sayfasına gittiğimizde örneğimizdeki az önce IP adresini yazarsak az önceki IP adresini Bilecik Üniversitesi'nin IP adresi mesela. Baktığımızda Ripe bunun bize Bilecik Üniversitesi'ne kayıtlı olduğunu, hatta e, tüm IP aralığını gösteriyor, kaç tane IP kullanıldığını, ne zaman tahsis edilmiş vesaireki bilgileri gösteriyor. Çünkü bu IP adresini bize Ripe tahsis etti. Nereden tahsis etti? TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden. Bakın, National Academic Network Information Server Center yani ULAKBİM'in İngilizcesi. <gülüyor> Şuradan devam edelim. IPv4 adres space diyelim mesela. Bu da zamanında Hani dedim mi şurada az önce IP adresleri vardı. Mesela A sınıf olarak tahsis edilen IP adreslerin listesini veriyor bize. Şu bölü 8 dediğimiz kısım. Bunun da ne olduğunu söyleyeceğim. Yani 16 milyon tane IP adresi tahsis eden yaklaşık olarak kurumların listesi burada. Bakalım ilk oktetine göre burada sıralanmış bunlar. Dediğim, i̇lk oktet dediğim şu, yani şuradaki 79'la başlayan kısım biliyorsunuz 0'dan 255'e kadar gidebilir. Şu anda mesela 0'la başlayıp gerisi ne olursa olsun, işte 1'le başlayıp gerisi ne olursa olsun, ile başlayıp ile başlayıp gerisi ne olursa olsun şeklindeki listeyi görüyoruz burada. Yani mesela 0'la başlayan IP adresleri IANA'nın Local Identification kendi içerisinde rezerv edilmiş. Ee, APNIC bölgesel kayıt denişleri verilmiş mesela birkaç tanesi. <gülüyor> Şöyle birkaç tane şirkete bakmak istiyorum aslında. Mesela AT&T Bell Laboratories 12 ile başlayan IP adresinin tamamı yani 12. A. B. C. Ee, ki IP adresinin tamamı AT&T Bell, Bell Laboratuvarlarında yine bölgesel denetçilere verilenler var. Bakın Ford Motor Company diyor mesela 19'a başlayan IP adresinin tamamı yaklaşık 16 milyon IP adresi hatta fazla. Eskiden burada Xerox falan da vardı onlar gitmişler herhalde. Ee, bu arada IP adresleri sahiplikleri de değişebiliyor. IP adresleri şu an e, kara borsaya düştü. IP v4 adresleri oldukça yoğun kullanıldığı için ihtiyaç olduğu için e, kurumlar birbirinden IP adreslerini satabiliyorlar. <gülüyor> Eğer ki kendisine tahsis edilmiş bir IP adresi sınıfı aralığı varsa bunu parçalara bölüp diğer kurumlara da satabiliyorlar IP adreslerini. Ee, devam edelim. Şimdi bu IP sınıflarından bahsettim. Paketler bunlar aslında. Yani sanki cep telefonu ee, paketleri, cep telefonu aboneliklerindeki paketler gibi düşünebilirsiniz. İşte bunda 16 GB internet var, bunda 65 GB, bunda 256 GB gibi düşünebilirsiniz. Sizin ihtiyacınıza göre bir paket seçiyorsunuz ve o paketin e, karşındaki ücreti ödüyorsunuz. Neyse artık bunun ücreti. <gülüyor> Şimdi bu bölü 8, bölü 16, bölü 24 nedir? Kısacık onlardan bahsedeyim. Şu e, CIDR gösteriminde adı altındaki bölü 8 dediği kısım yani IP adresinin ilk 8 bitinin e, o kuruma tahsis edildiği anlamına geliyor. Ne demek? İlk 8 bit bakın burası mesela şu IP adresi eğer alt sınıfı bir IP ise, biz bunu e, işte ilk 8 biti yani 79 ile başlayan tüm IP adresleri sana aittir dediysek eğer buna bölü 8 deniyor. İlk 8 bitin e, o kuruma ait olduğunu belirtmek için. Mesela şöyle yapsaydık eğer böyle 16 olurdu. Neden? Çünkü 8 bit burada. 8 bit de burada. böyle 16 demiş olurduk. Böyle demiş olurduk. 79.123 ile başlayan IP adreslerinin tamamı sana ait demiş olurduk. Ya da mesela şöyle yapsaydık. Hani şu an kolay gidiyorum. Noktalardan bölüyorum. böyle 24 demiş olurduk. 79.123.224 ile başlayan IP adreslerinin tamamı sana ait demiş olurduk. Buna da böyle 24 denmiş olurdu. Yani şuradan itibaren baştan itibaren şöyle yapayım. 8 bit 16 bit, 24 bit ve 32 bit. Pardon. 32 bit olacak şekilde bunları ayırabiliyoruz. Şurada ee, IP adresinin başladığı ve bittiği aralıklar da vardı. Aslında onları ben yazmamıştım ders notuna. Onları şöyle internetten göstereyim. IP adres sınıfları yazık mesela işte Google'da aratırsak eğer <gülüyor> Bir sürü kaynaktan geliyor. Burada mesela kaçtan başlayıp kaçta bittiğine bakarsanız Örneğin Mustafa Düzgün tarafından Wordpress'te blokta bir yerde yazılmış. İşte 1'den başlayıp 126'ya kadar giden ilk okteti IP adreslerini 1'den başlayıp 126'ya gidenler A sınıfıymış. 128'den başlayıp 191'e kadar gidenler B sınıf IP adresleri 192'den başlayıp 223'e kadar gidenler C sınıfı IP adresleri D sınıfı ve E sınıfında farklı amaçlar için tahsis edildiğini söylemiştim. Ee, onlar şu an konumuzun dışında yani dünyada kullanabileceğimiz hani standart insanların normal şartlar altında kullanabileceği A, B ve C sınıfı IP adresleri var. Dolayısıyla 1'den 126'ya kadar, 128, 191, 192, 223 yani ilk oktete 1'den 223'e kadar olan IP adreslerini günümüzde dünyada kullanabiliyoruz. <gülüyor> Bunun içerisinde bir tek ettiyseniz 127 ile başlayanlar eksik. Onun da farklı bir kullanım amacı var zaten. Bilgisayarın kendisini ifade eder. 127 başlayan IP adresleri. Şimdi tekrar ders notlarımıza dönersek eğer. Ee, tamam. Şuradaki bölü ifadesinin o e, IP adresi tahsis edilirken ilk kaç bitini e, ona tahsis ettiğimizi gösterdiğini ifade ettim. Yani örneğin e, işte 7923 az önceki IP adresi için düşünürsek eğer bu bölü 8 ise bu kısım kuruma tahsis edilmiş. Bunun dışındakileri kurum kendisi komple kullanabilir. O zaman bakın şöyle bir şey oluyor. Yani örneğin 79 başlayan başlanan tamamını bir kuruma verdiğimizde. Yani bölü 8, ilk 8 biti kuruma verdiğimizde. Geri kalan 24 bitin tamamını kurum kendi kafasına göre kullanabiliyor. İşaretleyemedim bir türlü. 24 bitin tamamını kurum kendisi içeride istediği gibi kullanabiliyor. Bu da 2 üzeri 24'e denk geliyor. 2 üzeri 24 dediğimizde de <gülüyor> yaklaşık olarak işte bu kadar IP adresine denk geliyormuş. B sınıf IP adresine baktığımızda eğer B sınıfı bir IP adresi ise, yani şuradaki az önceki tabloya göre baktığımızda 128 ile 191 ile başlayan aralıktaysa yani şu ilk okteti 128'den 191'e kadar olan aralıktaysa o zaman e, şu kısım kuruma tahsis edilmiş oluyor ve kurum geri kalan şurada 16 bit olduğu için onu anlıyoruz 8 8 16 kurum geri kalan şu 16 bitin kafasına göre kullanabiliyor içerideki bilgisayarlarında. O da 2 üzeri 16'ya denk geliyor ve <gülüyor> işte 65 bin tane IP adresi kullanabiliyor. Eğer ki C sınıfı bir IP adresinden bahsediyorsak o da böyle 24'müş. Yani şu anlama geliyor. Eğer C sınıfı bir IP adresini bir kuruma veriyorsak eğer şu ilk 24 bitini kuruma tahsis etmiş oluyoruz. Kurum sadece bu 8 tane biti kendi kurum içerisindeki bilgisayarlarda kullanabiliyor. Dolayısıyla 8 tane bitle de 2 üzeri 8 o da eşittir. 256 tane IP adresi kullanabiliyor. <gülüyor> Ama şöyle bir sıkıntı var. Günümüzde A, B ve C sınıfı IP adreslendiğinde e, yani genellikle konuşma dilinde çok artık ya da gündelik hayatta şöyle söyleyeyim. Gündelik hayatta bu IP adres sınıflarının ya hiçbir anlamı kalmadı gibi bir şey oldu. Çünkü e, mesela işte Bilicik Üniversitesi'nden örnek verirsek eğer üniversitenin IP'lerine bakarsanız 79 ile başlıyor. 79'a başladığına göre şuradan kopya çekersek 79'a başlayan IP adresler bakın hangi aralıkta? 1'den 126'ya kadar A sınıfı IP adresleri. Yani aslında Bilecik Üniversitesi'nin <gülüyor> A sınıfı bir IP adresi var. Ama az önce demiştim ki ben A sınıfı IP adresleri e, bölü 8 olarak ifade edilir ve A'da da 16 milyon IP adresi olması lazım. E bizim üniversitede 16 milyon IP adresi yok. Yani artık şuradaki sadece ilk oktetinin e, ilk oktetinin işte A sınıfım, B sınıfım, C sınıfım olduğuna göre bakılabilir ama bunun gerçek hayatta uygulamada bir karşılığı kalmadı gibi bir şey çok bir anlamı yok. Ee, şöyle düşünün işte araba plakalarında mesela 11 Bilecik'in plakası, 54 Sakarya'nın plakası vesaire. Ee, bir süre sonra bu plakalardaki illerin artık bu numaralardan bağımsız bir şekilde verilebildiğini yani isteyen herkes istediği her rakamla başlayan plakayı alabilecek derlerse Türkiye'nin her tarafında o ilk baştaki rakamların bir anlamı kalır mı? Kalmaz yani ilk başta e, belki kağıt üzerinde 11 Bilecik 54 Sakarya diye bir süre daha devam eder ama bir beş yıl sonra herkes istediği gibi kafasına göre numara alırsa eğer e, o ilk baştaki tablonun bir anlamı kalmaz. Şu an öyle bir şey oldu yani bu bir A sınıf IP adresi ama burada yazdığı gibi böyle 8'lik bir IP adresi değil. Bizim üniversitenin ağında da 16 milyon tane IP adresi yok. <gülüyor> Şurada aslında onu ifade etmeye çalışıyoruz. Yani günümüzde A, B, C sınıfı IP adresi ha evet bir de böyle bir şey. Mesela günümüzde A sınıfı IP dediğimizde yaklaşık 16 milyon tane IP'den bahsedilen bölü 8'lik bir A'dan bahsetmiş oluyoruz. C sınıfı IP dediğimizde de illaki de şu son okteti 192 ile başlayan babında değil. Aslında genelde mesela 256 IP'lik bir aralık olduğunu belirtmek istiyoruz. Yani örneğin üniversitenin IP adresi eğer 79, 123, 224 ile başlıyorsa ve son okteti de 0'dan 255'e kadar bizim üniversiteyi tahsis edilmişse. Buna biz C sınıfı IP adresi geçiyoruz genelde gündelik hayatta. <gülüyor> Aslında gerçek anlamda bakıldığında ilk okteti 0 ile 126 arasında olduğu için bu A sınıfı bir IP adresi. Ama şu 24 biti kuruma tahsis edildiği için sadece burada 8 tane bit kaldığı ve 256 tane IP adresi kullanabileceğimiz için bölü 24 olan IP adresi neydi? C sınıfıydı. O yüzden gündelik hayatta bunu C sınıfı IP adresi de diyebiliyoruz. Çok. Ee, açıkçası şuradaki gerçekten A, B, C sınıfının yani şuradaki aralıkları, ilk oktetine göre aralıkları gerçek hayatta çok artık kullanılmayan bilgiler oldu. <gülüyor> Şimdi gelelim bilgisayarımızdaki IP yapılandırmasına. Windows'daki IP yapılandırmasını görüyoruz burada. Ee, Windows'daki IP yapılandırmasında normalde eğer genellikle yani evdeki kendi bilgisayarınızda bakarsanız şu da, şu da, alttaki de üstteki de bunların tamamının otomatik olduğunu görürsünüz. Ama burada elle yapılmış bir IP yapılandırması var. <gülüyor> Özellikle bunu göstermek istedim, elle verilmiş halini göstermek istedim. Eğer ki e, otomatik olan yapılandırmaya baktıysanız da kendi bilgisayarınızdan işte bir bilgisayarımın IP adresine e, bakarsanız yine buradaki benzer değerleri göreceksiniz. Bu örnekteki IP adresine bakıldığında 192.168.1 ile başlayan bir IP adresi var. Bu genelde evlerdeki ADSL modemlerde kullanılan IP Blue. Yani 192.168.1 ile başlayan IP'ler genellikle evlerdeki ADSL modemlerde kullanılıyor. Bunun dışında da belki farklı yerlerde internet hizmeti alanlar, mesela KYK'de kalan öğrenciler belki atıyorum <gülüyor> 192.168.1 ile başlayan internet alıyor olabilirler. Genellikle çünkü EDSL modemlerin bu varsayıdan dağıttığı aralık. Ee, 6A maskesi ya da işte subnet mask. 6A maskesi diye bir ifadeniz var burada. 255, 255, 255, 255, 0 denmiş. Bunun ne olduğundan biraz sonra bahsedeceğim. Varsayıdan A geçidi 192, 168, 1.1 yazılmış. Bundan da biraz sonra bahsedeceğim. Ve aşağıda DNS sunucuları. DNS neydi? Domain Name System. Yani alan adının IP adresine çevrilmesi işlemini yapan sisteme biz DNS ediyoruz. Yani örneğimiz biz Bilecik Üniversitesi'nin web sayfasına gireceğimizde www.bilecik.edu.tr yazıp Enter'a bastığımızda o yazdığımız www.bilecik.edu.tr ifadesi önce DNS servera gönderiliyor. DNS sunucusuna, DNS. Oradan bize bir cevap geliyor bunun IP adresi budur diye ve biz bu IP adresiyle ile oraya gidebiliyoruz. <gülüyor> Şöyle inersek Tabii ben Windows'dan örnek verdim ama burada da not yazmışım. Aslında bütün bilgisayarlarda, işte cep telefonu, ve benzeri tablet, mabbet, bütün internette çıkan bütün cihazlar için aslında bu dört tane ayar var. Bu dört tane ayar ne? IP adresi, 6 ağ maskesi, <gülüyor> varsayılan ağ geçidi, DNS sunucusu. Yani şurada iki tane DNS sunucusu var. Onu tek kabul edelim şimdilik. IP adresi, 6A maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu. Bunlar bir bilgisayarın ya da internette çıkan herhangi bir cihazın ağ yapılandırmasında olan seçenekler. Şimdi bunların basitten zora doğru şöyle kısacık açıklamalarını yapmaya çalışacağım. DNS sistem. Az önce bahsettim aslında. Yani biz internette bir web sitesine gitmeye çalıştığımızda, onun adresini yazdığımızda ona karşılık bunun IP adresini veren sisteme DNS diyoruz. Şöyle hemen kısacık bir göstermeye çalışayım. Mesela Birleşik Üniversitesi'nin web sitesine ping atayım. Ben bu ping'i yazdığım anda hemen benim bilgisayarım gidip DNS servera Diyor ki bana Bilicik Üniversitesi'nin IP adresini söyler misin? IP adresi hemen geliyor ve benim bilgisayarım IP adresinden diye Üniversitesi'ne gitmeye çalışıyor. E, bu sadece Bilicik için, için mi geçerli? Hayır. İnternetteki herhangi bir yere gitmek istediğinizde bakın hemen onun IP adresinin dönüşümü yapılıyor. Ben Google.com'a ping atmak istediğimde onun IP adresini öğrenmiş oluyorum. E, IP adresini ödemek için farklı komutlar da var. Mesela nslookup diye bir komut da kullanabilirsiniz. nslookup yanlış yazdım. Kullandığınızda Biraz daha sadece DNS sorgulaması yaptığı için biraz daha güzel detaylı bilgi <gülüyor> alabiliyorsunuz. Bilecik Üniversitesi'nin IP adresi buymuş. Bu arada istiyorsanız bunun tersini de sorgulayabilirsiniz. Böyle yapalım mesela. Sorgu tipini pointer'a yani ters sorguya çevirdim. Bu sefer bakın alan adını yazmayacağım da IP adresini yazacağım. Bu IP adresine karşılık 15 ip adresine karşılık gelen isim buymuş diye söyledi. Yani DNS her zaman e, Alan adından ip adresine değil <gülüyor> İstendiği taktirde ip'den de alan adına Çevrim yapabiliyor. Yine bir başka ip daha yazayım mesela şöyle Bu sefer 5 yazdım bakın 5 ip adresine imiş posta.bilecik.atöre imiş gibi Yani DNS özetle Alan adını ip adresine çeviren sistemdir. Şimdi hemen Aklımıza şu soru görebilir ee, DNS IP adresleri olmazsa ne olur? Ya da neden biz işte 8.8.8.8 gibi böyle e, farklı DNS'ler kullanıyoruz? DNS değiştirmek ne işe yarıyor? Hatta DNS deyince bazı arkadaşlar yasaklı sitelere girebiliyoruz DNS değiştirip diye düşüneceklerdir. DNS sunucuları internette ücretsiz kullanı, kullanılabilen birçok DNS sunucusu var. İstediğiniz herhangi bir DNS sunucusunu kullanabilirsiniz. Yani şöyle Google'ı bir yazalım isterseniz ücretsiz DNS sunucuları <gülüyor> böyle birçok site gelecektir ücretsiz DNS sunucuları veren. Ee, istediğiniz herhangi bir DNS sunucusunu kullanabilirsiniz. Bakın işte Google'ın public DNS'leri 88888844 şeklinde aynı bizim şuradaki az önceki görselimizde olan DNS sunucuları geldi. Normal şartlar altında internet hizmeti veren bütün kuruluşlar aslında DNS sunucu hizmeti de veriyor. Yani örneğimiz ADSL'den e, internete bağlandığımızda <gülüyor> herhangi bir servis sağlayıcıdan mesela Türk Telekom'dan işte süper e, süper online'dan, TTNET'ten neyse herhangi bir yerden internete bağlandığımızda aslında bu internet hizmeti veren kurumlar bize DNS hizmeti de veriyor. Otomatik IP yapılandırmasında durduğumuz sürece yani şu da şu da otomatik IP yapılandırmasında durduğumuz sürece e, o kurumun internet yani internet hizmeti aldığımız internet servis sağlayıcı kurumun bize gönderdiği DNS sunucu ayarlarını kullanıyoruz aslında. Bu demek oluyor ki, örneğin ben e, ttnetten ya da telekomdan internet hizmeti alıyorsam ttnetin ya da telekomun hangi hizmeti olsam onun DNS sunucularını kullanıyorum demek. Dolayısıyla ben Bilecik Üniversitesi'ne gideceğim zaman o kurumun, o şirketin DNS sunucularını soruyorum bunu. E, Türkiye'de biliyorsunuz <gülüyor> e, web siteleri belli kategorik suçlara göre tespit edildiğinde bunlara erişim engelleniyor. İşte bunlara erişim aslında genellikle bu DNS sunucu vasıtasıyla engelleniyor. Yani e, örneğin Bilecik.edu.tr'yi engellemek istediğinde servis sağlayıcı Bilecik.edu.tr sunucusunun IP adresini bize yanlış göndererek farklı bir IP adresi göndererek Bilecik.edu.tr'ye gitmemizi engelleyebiliyor. Mahkeme kararıyla engellenen sitelerde. İşte farklı DNS yazılarak internete girilmesinin çalışma mantığı bu. E, kendi servis sağlayıcımızın değil de özellikle Türkiye dışındaki herhangi bir ücretsiz DNS IP yazdığımızda oradan DNS sorgulaması yaparak e, internette yani Türkiye'deki DNS sunucuları tarafından cevap verilmeyen ya da yanlış cevap verilerek girilmesi engellenen sitelere girilme imkanı olabiliyor. E, bu farklı DNS kullanmanın bir avantajı aslında birkaç avantajı var yerine göre. Tabi dezavantajlı da olabilir burada ondan da bahsetmek lazım. Dezavantajını söyleyeyim öncelikle. Yani mesela Google'ın diğer nesini kullandığınızda şu şekilde Google sizin gittiğiniz bütün siteleri görecek. Örneğin Google'da da oturum açmışsanız bakın az önce ben bir Google araması yaparken şurada oturum açtığım hesabı görmüş oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Google'da da oturum açmışsanız yaptığımız her Google araması Zaten Google DNS'inden yapıyoruz. Hatta Google aramasından gitmesek, farklı bir tarayıcı, farklı bir arama motoru bile kullansak Hatta ve hatta direkt elle girsek e, Örneğin ben Bilecik Üniversitesi'nin web sitesine girdiğim zaman Google'dan gitmedim. Bakın elle yazarak gittim. <gülüyor> Ama DNS sorgulamasını nereye yaptım? Google'a yaptım. Dolayısıyla Google şunu kaydediyor Şu IP adresinden geldi Bana Bilecik Editeri'yi sordu. Ben onun IP adresini gönderdim. Benim IP adresinden e, Hangi web sitelerine girildiğini takip ediyor. Benim IP adresinde de kimin oturum açtığı belli olduğu için <gülüyor> dolayısıyla Murat Özalp'in hangi sitelere girdiğini kaydetmiş oluyor. Bu kötü yanı. Yani karşıdaki kurum bizim e, nerelere girdiğimizi kaydedebilir. Bunları indeksleyebilir. Ne yapar? Belki bunları e, bize reklam göndermek için kullanabilir. Reklamları özelleştirmek için. Ya da ne bileyim işte belki yasal olmayan işler yapıyorsak bunları adli makamlarla belki de paylaşabilir. Ya da bilmiyorum farklı şeyler yapabilir. Bu dezavantajı, farklı bir DNS kullanmanın aslında bu tabi sadece Google için değil, yani bütün servis sağlayıcılar için de geçerli. Yani biliyorsunuz Türkiye'de 5.651 sayılı bir bilişim suçları yasası var. İnternet trafiğinin kaydedilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hizmet aldığımız servis sağlayıcılar aslında bunları kaydediyor, kaydetmek zorundalar ve adli makamlara paylaşmak zorundalar. O ayrı. Bir de dedim ki az önce hani farklı bir DNS kullanmanın avantajı var, işte avantajları da var. Mesela bu DNS <gülüyor> Hani çok global bir şey olduğu için belki hata yapma çalışmama ihtimali daha az diye düşünebilirsiniz. Daha sağlam diye düşünebilirsiniz. Ya da mesela reklam engelleyen DNS sunucuları var. DNS IP adresleri var. Ee, şöyle bakarsanız internette geliyor zaten bunlar. Farklı farklı firmaların var. Genellikle de ücretsiz olanlar da var. Ee, mesela burada çıkmadı ama Yandex'in de var. Bunlar ne yapıyorlar? Hı. Web sitelerindeki reklamları Reklamların olduğu e, DNS IP adreslerini yönlendirmiyorlar. Yani siz isterseniz doğrudan bilgisayarınızın ayarında ya da ADSL modemin web sayfasında <gülüyor> DNS sunucu IP adresini bu şekilde yazdığınızda reklam görmüyorsunuz web sitelerinde gibi. Ya da e, kötü yazılım içeren, mal içeren, virüs içeren ya da e, saygınlığı düşük, reputasyonu düşük web sitelerine girdiğiniz zaman bu DNS onları da engelleyebiliyor. Ya da farklı seviyeleri var mesela. Şey yapabiliyorsunuz. Aile filtresi amaçlı da kullanabiliyorsunuz çocuklar için. Yetişkinlere ait içeriğin e, görülmesini engelleyebiliyorsunuz DNS IP adresini değiştirerek. Bunları yapan DNS'ler de var. internet araştırırsanız bulursunuz. Şimdi çok reklam yapmayayım onlardan. DNS'ten bahsettik. Şimdi ağ geçidine geldi sıra. Kolaydan zora doğru gideceğiz demiştim. En altta DNS var. Sonra ağ geçidi, parçayla ağ geçidi, sonra IP adresi, en sonunda alt ağ maskesi gelecek. A geçidi bilgisayarın kendi dışındaki ağlara gitmek istediğinde geçeceği kapı ifade eder. Derslikten çıkmak için kapıdan geçmek gibi düşünebiliriz. Kapının iki kolu olduğu gibi gerçek hayattaki A geçidi işte ve görenci yazanında en az iki portu bulunur. A geçidi özetle kendi ağımızın dışındaki ağlara gitmek istediğimizde kullandığımız kapı geçiş kapısı oluyor. Nasıl örnek verelim? Mesela evde EDSL modem kullanıyorsunuz. EDSL modemin bir kablosuz ağı var ya da modemin arkasında Ethernet portları var. Artık günümüzde birçok EDSL modemin arkasında Ethernet portu var. Mesela genelde 4 tane LAN portu oluyor. Bir de kablosuz yayın yapıyor cihazlar. Örneğin kablolu ya da kablosuz bir şekilde EDSL modemin ağına bağlandığımızı varsayalım. Aynı ağda bağlı olan 4-5 tane bilgisayar var. Cep telefonu var, bilgisayar var vesaire. Eğer ki Varsayadan ağ geçidi yazılı olmazsa, boş bırakılırsa, yani şuradaki ifade olmazsa, yazılmamış olursa bilgisayarımız internete çıkamaz. Hatta bırakın internete çıkmayı kendi ağımızın dışına çıkamaz. Peki ne yapabilir bilgisayar? Hani dedim ya, ADSL modemin kablosuz ağına birden fazla bilgisayar bağlanabilir e, diye. Bunlar kendi aralarında mesela oyun oynayabilirler. Kendi aralarında dosya paylaşımı yapabilirler. Kendi aralarında herhangi bir e, IP üzerinden çalışan trafik yapabilirler ancak Bilgisayar bu ağın dışındaki hiçbir yere gidemez. Neden? Çünkü çıkacağı kapıyı bilmiyor. Ağ geçidi kendi ağının dışına çıkmak için geçeceği kapıyı ifade eder demiştik az önce. Eğer bu kapıdan geçmezse diğer ağlara gidemez. Şu kapının iki kolu benzetmesini ben çok kullanıyorum derslerde. Kapının mesela kapı, kapalı bir kapının çıkmak istiyorsak biz içerideki, kapısını, kapı, şey, içerideki kolundan tutmamız gerekiyor. Kapının diğer taraftaki birinin bizim bu tarafa gelmesi için de o taraftaki kolunu tutması gerekiyor. Dolayısıyla aynı ağ geçitleri de bu şekilde çalışıyor. Genellikle daha geçitlerinde en az iki tane böyle port olmak durumunda. İki tane kapı olmak durumunda en az. Ama 2'den fazla olabilir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50 tane belki portu olabilir. Yani farklı ağları. Örneğin 4 tane farklı ağ var. 4 tane farklı ağ birbirine bağlamak istiyorsak ortaya bir tane ağ geçidi işlevi yapan bir cihaz. Bunun 4 tane portu olmalı. Ve dört portundan da dört tane aha bağlantı yapılabilir. AGC'de işlev yapan cihazlara aynı zamanda yönlendirici de denmektedir. <gülüyor> ee, bir yönlendirici örneğin yönlendirici dediğimiz cihaz şöyle internette mesela aratırsak. Rahatür diyelim görsellerde aratalım. Bunlar eldeysel modemler geldi. İkon diyelim bir de. <gülüyor> router'un ikonunu da görelim. Yani genellikle Cisco'nun bize tanıtı, gösterdiği ikon bu şekilde. E, Router'larda. Şimdi bir router'un en az iki tane bacağı vardır dedim az önce ben. A geçedi işte ve yani birden fazla A birbirine bağlıyorsa tabii genel ifadeler bunlar. Yani e, çok özel durumlarda bu söylediğim aykırı şeyler olabilir ama onlar hani şu an çok konumuzun dışında şu an biz biraz yüzeysel bakıyoruz konuya. E, i̇ki tane en az bağlantı portu vardır demiştim bu yönlendiricinin görevi bir portundan gelen trafiğin diğer portuna aktarılması ve oradaki ağlara iletilmesi, ağdaki ağa iletilmesi. Dolayısıyla farklı ağları birbirine bağlamış oluyor. Ağ geçidi dediğimiz cihazlar. <gülüyor> bu yönlendiricinin ortaya koyduğumuz yönlendiricinin iki tane bacağı varsa eğer bu yönlendirici üzerinde iki tane ağ geçidi vardır diyebiliriz kabaca. Neden? Çünkü yönlendiricinin bir tarafından gelen ağdaki bilgisayarlar o taraftaki Portu A geçidi olarak kullanır. Diğer taraftan gelenler o taraftaki portu kullanırlar A geçidi olarak. Burada iki tane görsel var. Hatta üç taneymiş. İnternetten bunlar e, Google aramalarında çıkan görseller. Muhtemelen Google'da A geçidi yazıp da yazıp da arattığımızda çıkan görsellerdir diye düşünüyorum. Evet, mesela Murat Boyanın web sayfasından bir tanesi. Bu nereden? Yapısal kablolama diye bir web sitesinden e, haksızlık olmasın isimlerini de vereyim eğer ki varsa. Bir tanesi daha var. O nereden? Google'da arasında çıkan görsellerden bulamadım. Neyse üç tane görsel var. Bir tanesi soldakinden başlayalım. E, burada bir A var. Farklı bir ağ olduğunu şuradan IP adresinden de anlayabiliyoruz. 10, 0, 0, 0, bölü 8, Buradan 20, 0, 0, 0, 0, bölü 8 Yani şuradaki bilgisayarların 3 tanesinin tamamı 10 ile başlayan IP adresleri kullanıyor. Buradaki bilgisayarlar da 20 ile başlayan IP adresleri kullanıyor. Ve bu iki taraftaki ağlar birbirleriyle haberleşebilmek için ortadaki yönlendirici cihaz üzerinden, yani ağ geçidi cihaz üzerinden internete çıkıyorlar. Özür dilerim birbirleriyle görüşebiliyorlar. Daha şu an burada internetten bahsetmiyoruz. Sadece iki tane ağ ve bir yönlendirici var ortada. Bakın yönlendiricinin bir tane bu tarafa giden bağlantısı var, portu var. Bir tane de bu tarafa giden bağlantısı, portu var. Bir de kablosuz anteni var ama şimdilik bunla ilgilenmeyelim. <gülüyor> Yine burada bir başka görsel, sağdaki görsele geçelim. Default gateway yazan görsele geçelim. Burada 192.168.1 ile başlayan IP adresleri var bilgisayarların. Bakın 192.168.1.2, 1.2, 1.3, 1.4 şeklinde. Sağ tarafa geldiğimizde 192, 168, 2 ile başlıyor bunlar. 2.2, 2.3. Yani aslında bunların hepsi bir ağda, bunların hepsi bir ağda. Ortada iki tane yönlendirici var. Ve bu yönlendiricide de bakarsanız bir iki tane portu var. Buna bakarsak bir iki tane portu var. Burada bir switch ya da anahtar dediğimiz dağıtıcı cihaz. Burada da yine aynı switch ya da anahtar dediğimiz dağıtıcı bir cihaz var. Yine burada iki tane farklı ağın birbirleriyle görüşmesi için A geçitleri üzerinden nasıl geçtiği anlaşılıyor, <gülüyor> gösteriliyor daha doğrusu. Burada internete çıkan bir uygulama verilmiş. Ee, yine burada bir ağ örneği var. 192.168.1 ile başlayan bilgisayarlar var. Alperdeste de şöyle, sadece sonunu yazmış. 192.168.1.10, 1.11, 1.12, 1.3, 1.14 diye 5 bilgisayarlık bir ağ var. Bunlar bir switch üzerinden, yani dağıtıcı cihaz üzerinden birbirlerine bağlanmışlar. Ve bunların ağ geçidi olarak bakın burada bir cihaz var. Bu cihazın e, şuradaki bacağı miş IP adresi. O zaman şuradaki bilgisayarların tamamının varsayılan ağ geçidi burası demektir. <gülüyor> yani aslında her ağ şuradaki örnek şimdi bakarsak burada PC1, PC2, PC3 diye bakın 3 tane PC var. Bunların varsayılan ağ geçidi bu yönlendiricinin şu bacağıdır. Benzer şekilde buradaki bilgisayarların varsayılan ağ geçidi yine aynı yönlendiricinin bu sefer bu tarafa bakan bacağıdır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz aslında. Bir bilgisayarın ya da bilgisayar ağındaki bilgisayarların ağ geçitleri onların hemen önündeki geçmek zorunda oldukları router'ın ya da ağ geçidinin ya da yönlendiricinin onlara bakan bacağıdır. Ee, işte az önce derslik örneği de oradan gelmişti aslında. <gülüyor> Derslikte herkes kendi arasında konuşabilir. Ama dersliğin dışında bir insanla konuşmak istiyorsa bir öğrenci bir vatandaş kapının kendine bakan kolundan tutup kapıdan çıkması gerekmektedir. Buna da ağ geçidini kullanmak diyoruz. Tekrar alttaki şekil üzerinden bahsetmek gerekirse şuradaki bilgisayarların tamamında o IP yapılandırmasına bakarsak eğer A geçidi kısmında şu IP adresinin yani 192.168.1.1 yazması gerekiyor. Bunların hepsinin ağ geçidi olarak. Neden? Çünkü bakın, bunlar bu ağın dışına çıkmak istediklerinde buradan geçmek zorundalar. Başka bir yerden gidemiyorlar. Oradan da işte internete doğru gidebilirler. Ya da belki başka bir ağ varsa oraya da gidebilirler. Zaten şuradaki bakın, varsayılan ağ geçidine bakarsanız 192.168.1.1. Bizim buradaki ders notumuzdaki 192.168.1.1. Genellikle özellikle hdsl modemlerde bu ip adresi kullanılıyor varsayılan ağ geçidi olarak. Özetlemek gerekirse tekrar buraya kadar. DNS 192.168.1.1 yazdığımız IP adresi çevir. Ağ geçidi de kendi ağımızın dışına çıkmak istediğimizde <gülüyor> bu internet de olabilir, başka bir komşu ağ da olabilir, hiç fark etmez. Sonuçta kendi ağımızın dışına çıkmak istediğimizde geçmemiz gereken kapıdır. Ağ geçidi IP adresi. Ve IP adresine geldi sıra. Her bilgisayarın kendine özel IP adresidir. Aynı ağda aynı IP adresi iki bilgisayarda olamaz. Bakın burada bir ifade var. Aynı ağda aynı IP adresi iki bilgisayarda olamaz. Farklı ağlarda aynı IP adresi olabilir. Zaten şuradaki örnekten belki aklınıza gelmiştir az önce. Benim evimde 192.168.1. işte mesela bir ehliyetsel modem ya da işte bir IP adresinin 1.5 ya da 1.10 bütün evlerde böyle. Yani bütün ehliyetsel modemlerin arkasında 192.168.1. 5, 6, 7. Yani herkes aynı IP adresini kullanıyor aslında. Ama bakın internete çıkarken kullandığımız IP adresi farklı bir IP adresi. Ne demek bu? Ee, şurada ben ders notunda NAT dendiğini görmüştük diye aslında kısacık bahsettim mi? bunu da azıcık özetlemem gerekiyor. NAT işlemi şurada gösteriliyor aslında. Nedir NAT işlemi? Network address translation. Yani şurada yazdığı NAT işlemi. Network address translation. Ee, hani buna merak edenler konunun detenini interneti aratabilirler. Özetle şunu sağlıyor. Buradaki bütün IP adresleri şuradaki bütün bilgisayarlar 192.168.1 ile başlayan IP adresleri kullanıyorlar. Ama internete doğru giderken internet tarafında hepsi şu IP adresini kullanıyor. Buna NAT işlemi diyoruz. NAT ile ilgili de akılda kalıcı olması için benim yine derslerde anlatım bir örnek var. Bunlar evdeki kişiler. Bu da dışarı doğru çıkarken kullandığımız işte Bahçe kapısı, bahçede bir tane terlik var. Herkes aynı terliği ortaklaşa kullanıyor. Mesela buradaki bilgisayar bahçeye çıkacağı zaman bu IP adresiyle yani buradaki terlik de çıkıyor, gidiyor. Buradaki bilgisayar çıkacağı zaman bu terliği, bu terliği giyerek gidiyor. Dolayısıyla şu bir tane terliği herkes ortak kullanmış oluyor. Buna da NAT deniyor. Böyle akılcı kalması, akılda kalıcı olması için verdiğim bir örnek var. Şimdi, şurada public, gerçek ve private özel IP adresleri diyor. Ee, bu nedir? <gülüyor> Şu taraftaki bilgisayarların IP adresleri yani 192.168 ile başlayanlar ee, gerçek IP adresi değil. Neden? Çünkü internet tarafında bu IP adresleri kullanılmıyor. İnternet tarafında kullanılan IP adresleri şunlar. Peki internette hangi IP adresleri kullanılmıyor? Şurada bakın birkaç tanesini yazdım ben. 10 ile başlayanlar, 172 ile başlayanlar, 192 ile başlayanlar internette kullanılmayan IP adresleri bunlar. Bunları neden peki böyle internette kullanmıyor diye e, aşağılıyoruz. Bunlar çünkü kurumların kendi iç ağında kullanmak için. Yani istediği herhangi bir amaçla kurumlar bunları iç ağında diye tasarlamış IP adresleri. Bırakılmış, rezerv edilmiş. Yani o yüzden EDSL modemin arkasında herkesin bu IP adresini aldığını görüyoruz. Ya da e, farklı kurumlara gittiğinizde 10 ile başlayan IP adreslerini aldığını görüyoruz. Sonuçta bunlar iç ağda kullanılabilir. 10 ile başlayanlar, 192 ile 172 ile başlayanlar ama bu IP adresleri... İnternete doğru gidemezler. Bütün yönlendiricilerin üzerinde bu ip adreslerini yönlendirme diye kurallar vardır. Kurallar girilir. Bu ip adresinin internete çıkması engellilerin bu tarafa çıkmaması lazım bu ip adresleri. O zaman ne olur? Buradaki vatandaşlar terliksiz bir şekilde bu tarafa gitmiş olur. İnternete doğru gitmiş olur ya da evdeki terlikleriyle internete gitmiş olurlar. Olmaz. Yani Şuradaki gerçek ip adreslerini kullanmaları gerekiyor. İşte bunlara public ve private IP adresleri ya da işte gerçek ve özel IP adresleri deniyor. İçeride içeride kullanılan IP adreslerine private IP adresi diyoruz. İnternet tarafında kullanılan IP adreslerine ise public IP adresi yani açık, kamusal, kamuda herkese açık IP adresi kullanıbilen IP adresi bağlamında public IP adresi deniyor. Ve geldik konunun zor kısmına <gülüyor> alt ağ maskesine. Ee, Burada aslında bu dersten şey bu anlatından sonra uf, daha devam ediyormuş. Bu anlatından sonra bir de IP adresi bölme hesabı olacak. Belki bilmiyorum. O da belki bir ikinci videoya girebilir. 6a maskesi. E, maske deyince bir kere e, şunu bir aklımıza tutmak lazım aslında. Bu nasıl bir maske? Yüz maskesinden gelmiyor. Maskeleme bandı ifadesini belki duyduysanız. işte Google'da aratırsanız maskeleme bandı diye. Ya da mesela grafik çalışanlar. ...Photoshop'tan vesaire tanık gelebilir bu ifadeye. Maskeleme şöyle bir anlam var. Burada o anlam daha yakın. Ee, i̇şlem görecek olan ve görmeyecek olan kısmını... <gülüyor> ...ayırmak için kullanılıyor. Yani örneğin işte araba sanayide... ...araba boyanacaksa... E, ...arabanın camları maskeleme bantıyla kapatılıyor. Ve ondan sonra boya... ...boyaya tabi tutuluyor. Dolayısıyla camlar boyanmamış oluyor. İşte Mesela Photoshop'ta da bir işlem yapacağınız zaman... E, ...önünüzdeki görselin bir kısmını maskeliyorsunuz o maskelediğiniz kısım işleme tabi tutulmuyor. Onun dışı işleme tabi tutuluyor gibi. Yani aslında maskeleme özetle önümüzdeki bir alanın bir kısmını diğer kısımdan ayırmak için kullanılan bir işlem. Maskeleme. Mesela güvenlik kameraları görüntülerinde de vardır. Böyle bir şey. Bu kapalı devre IP kamera sistemlerine bakarsanız ya yani CCTV'ye orada örneğin evin önünü çeken bir kameraysa Karşıda da bir tane işte komşunun evi varsa mesela Kamerada o komşunun evindeki camı maskeleyebiliyorsunuz yani o camın pencerenin olduğu kısmı görüntü kaydetmiyor siyah bir şekilde mesela Görüyoruz kayıtlarda Şimdi maskeleme bu Peki 6a maskesi neymiş IP adresini oluşturan 32 tane bitim kaç tanesinin ığı Kaç tanesinin ise host kısmını temsil ettiğini belirtir Aslında şurada Bir tablo vardı az önce CIDR gösterimi dediğimiz bakın buradaki ifadeye geliyor aslında yani bölü 8 dediğimizde bu şu anlama geliyor. IP adresini oluşturan 32 tane bitin ilk 8 tanesi ağı temsil eder. Geri kalan 24 tanesi o ağda kullanılabilecek olan hostları temsil eder. Buradaki host kavramı şu aslında. İnternete çıkan, internete bağlanan her şeyi biz host diyoruz. Yani bu bilgisayar olabilir, cep telefonu olabilir, evimizdeki belki ağ bağlanabilen yazıcı olabilir, projektör olabilir, akıllı saat olabilir. IP adresi olan ve internete doğru gidebilen her şey host diyoruz biz. Hani bilgisayar dediğimizde sadece bilgisayardan bahsetmemiş oluyoruz ya. O yüzden host diyerek aslında interneti çıkan bütün cihazları etmiş, ifade etmiş oluyoruz. Yine bakılırsa şuradakilere bunlar da aslında 6A maskesinin farklı bir gösterimi tamamı. Burada ilk 16 bit ağı temsil eder. Geri kalan 16 bit hostları temsil eder. Burada da mesela ilk 24 bit ağı temsil eder. Geri kalan 8 bit hostları temsil eder. 6A maskesi aslında bunu belirtiyor ama... Bunu farklı bir yöntemle gösteriyor. Göreceğiz biraz sonra nasıl gösteriyor. Mesela bölü 24 şeklinde bir ağ varsa yani şuradaki IP adresine örnek verirse bunun ilk 24 biti şu işaretlediğim 24 bit ağı temsil ediyorsa geri kalan 8 bitte o ağda kullanılabilecek IP adreslerini bilgisayarları temsil ediyorsa 6 ağ maskesi diyor ki ben şöyle bir temsil yöntemim var şu 24 tane bitin yerine 1 koyalım. Geri kalanların yerine de sıfır koyalım diyor. Hani maskeleme bantı dedik ya az önce maskeleme bantı ne yapıyor? Bir tarafı kapatıyor bir tarafı açık bırakıyor maskeleme bandı. İşte bu kapattığı tarafı mesela düşünün birlerle işaretledi. Açık bıraktığı tarafı da sıfırlarla işaretledi. Yani iki tane bölgeyi birbirinden ayırmış olduk aslında. Tersi de olabilirdi sıkıntı yok ama bunu kabul etmişler. Yani demişler ki birilerle başlasın sıfırlarla devam etsin. Dolayısıyla bu tarz bir IP adresine bakıldığında, yani şu işaret gibi işte ilk 24 biti ağı temsil ediyorsa 24 tane 1 olması gerekiyor 6a maskesinde. Geri kalan 8 tane bitinde 0 olması gerekiyor. Şimdi tekrar aşağı doğru inelim. 6a maskesine bakalım konu olarak ne varmış orada. Mesela elimize 4 tane bit varsa Şimdi IP adreslerinde 32 bit ya. Bir oraya gelmeyelim. Elimize 4 tane bit olduğunu varsayalım. Şurada gerçi hani böyle 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 diye ifade edilmiş. Elimize 4 tane bit varsa önce şeyi hatırlayalım. 4 tane bitle biz kaç tane adres temsil edebiliriz? Kaç tane adres kullanabiliriz? 2 üzeri n demiştik ilk başta. Yani 2 üzeri 4 eşittir. 16 tane IP adresi kullanabiliriz. Buradaki 16 tane IP adresine bakarsak bir tane 16 IP'li A kullanılabilir. 0, 0, 0, 0 İki tane 8'e ray pili ağ kullanır. Neden iki tane? Bakın ağı temsil eden kısımda bir tane 1 var. Yani bu 6 ağ maskesi ya. Şunu ifade etmiş oluyor aslında. Birinci bitten itibaren bölündüğünü ifade etmiş oluyor. Şu aşağıya bakılırsa ikinci bitten bölünmüş. Buraya bakılırsa üçüncü bitten itibaren bölünmüş. İlk üçüncü bitten sonra bölünmüş. Buraya bakılırsa işte dördüncü bitten sonra bölünmemiş ama aslında şu 0 yani 0, 0 hani 1, 1, 1, böyle bir 6 ağ maskesi genelde kullanılmaz. Mutlaka bir arada bir yerde olur. Şuradaki örnekten de görüleceği üzere alt maskesi birlerle başlar. En tane bir olabilir. 32'yi geçmemek kaydıyla IP adresinden bahsediyorsak eğer, ondan sonra bir yerden itibaren ayrıldığı yer olur sıfırlarla devam eder. Yani bir sıfır sıfır bir bir sıfır bir falan gibi bir şey olamaz alt maskesi. Mutlaka ve mutlaka birlerle başlar. Birler gider gider gider, ya da işte bir tane 1 olur, iki tane üç tane beş tane neyse, ondan sonra da sıfırlarla devam eder. Toplam sayısı da 32 olmak zorunda. IP adresinden bahsediyorsak eğer. Çünkü IP adresleri 32 bit. Ama 6A maskesini IP adresiyle kullanacağız diye bir zorunluluk yok. Yani bu 6A maskesini hani dedim ya az önce maskeleme işlemi her yerde kullanılabilen bir şey. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz istiyorsanız. Burada kolay anlaşılsın diye işte 4 tane bitli bir örnek verilmiş. Mesela elimizdeki 4 tane bit'e tekrar bakarsak. 6A maskesi şuradan bölünmüş. Ağı temsil eden bir tane bit var. Dolayısıyla bakın bir tane bit olduğu için bu sıfır olabilir, bir olabilir. Yani iki tane ağ temsil edilebilir. Hostu temsil eden de üç tane bit var. 2 üzeri 3 eşittir. 8 tane host olabilir. Zaten burada yazılmış. Peki tam ortadan bölersek ağ temsil eden iki tane bit var. Bu iki tane bit 0, 0, 0, 1, şeklinde değer olabilir. Yani 2 üzeri 2, 4 tane değer olabilir. Ee, hostlara temsil edebilecek olan 2 tane bit kalır. Yine 4 tane bit olmuş olur. Şey dört tane host olabilir. Bir alttaki örneğine bakarsak şuradan bölünmüş. Bu sefer ağı temsil eden 3 tane bit var. Yani 2 üzeri 3 eşittir 8 tane A kullanılabilir bu kadar bitle. Her bir ağda da 2 tane IP adresi olabilir. 2'şer tane IP adresi olabilir. Ama toplamda her alt bakın 16 yapıyor. Bir tane 16'lı da 2 tane 8'li 4 tane 4'lü 8 tane 2'li 16 tane birli toplamda 16 tane yapıyor. Yani önemli olan elimizdeki dört tane biti nasıl böleceğimizi planlamak. Şimdi bunu biraz daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örneğim var benim. Bir tane müteahhit var. Bir arsa ev yapacak. Müteahhit bu arsa yapacağı evleri farklı kombinasyonlarda yapabiliyor. Yani kat sayısı ve evleri en optimize şekilde nasıl planlayabileceğini kendi kafasına göre değerlendirebiliyor. Elde de dört tane bit var. Bu dört tane bit ile evleri adresleyecek. Yani toplamda 16 tane daire yapabilir aslında değil mi? 254 eşittir, 16. 16 tane daire yapabilir toplamda. Yapacak daha doğrusu. Peki bu 16 tane daireyi nasıl yapsın? Yani bir tane 16 daireli bina yapabilir. Tek bir apartman. Ya da işte ee, bir apartmanda belki iki tane kat var. İki tane 8 daireli bina yapabilir. 8 katlı iki tane apartman yapabilir. 4 tane 4 daireyle yapabilir. 8 tane 2 daireyle yapabilir. 16 tane birer daireyle müstakil ev yapabilir. Yani bu bizim o biti nereden böldüğümüze bağlı olarak karar verilecek bir şey. Müteahhitin ee, kaç tane bina yapacağını ve her binada kaç tane daire olacağını belirtebiliriz. Örneğin 8 tane 2 daireyle bina yapacaksa burası 2 üzeri 3 değil mi? Burası 2 üzeri 1. Dolayısıyla 3 tane bitle Bina sayısını, bina numarasını planlayacak. Bir tane bitle de o binadaki daire numarasını planlayacak. Yani mesela 8 tane 2 daireli bina dediğine göre birinci bina, sıfırıncı daire, birinci daire. İkinci bina, sıfırıncı daire, birinci daire. Üçüncü bina, sıfırıncı daire, birinci daire şeklinde. Her bir daire de sıfır ve birli. Çünkü bir tane bit kaldı buraya. ifade edecek. Yani şu mesela 8 tane 2 daireli bina örneği. Bakın şununla aynı şey aslında. Şuradaki 3 tane bitle daire sayısını belirleyecek. Buradaki bir tane bitle de şey pardon, 3 bitle bina sayısını belirle, bina numarasını belirleyecek. Buradaki bir tane bitle de her binadaki daire numarasını belirleyecek. Aslında aynı işlemi bu 4 bit örneği için verdiğimiz 4 bit örneği için verdiğimiz işlemi IP adreslerinde de kullanıyoruz. 32 tane 32 bitle de kullanabiliyoruz. önemli olan şuradaki Bölme işaretinin kaçıncı bitten itibaren olduğu. Yani ağı temsil eden kaç tane bit kaldı? Hostu temsil eden kaç tane bit kaldı? Şu hostu temsil eden bit sayısı her bir ağda olabilecek IP adres sayısını belirtiyor. Yani en baştaki şuradaki tabloya tekrar bir daha bir geri döneyim. Bakın şurada bölü 24 diyor örneğin C sınıfı için bir örnekten bahsedelim. Eğer bu bölü 24 ise ilk 24 tane bit 1 demektir. Bir, bir, 1, bir nokta bir, bir, en sonda da 8 tane 0 var demektir. O 6A maskesi gösterimi. Ee, yani A'da 256 tane IP adresi olabiliyormuş. Tekrar inelim şimdi geriye. Bölü 24 bir A için şurada 24 tane 1 var demek. Burada da 8 tane 0 var demek. Bu 6A maskesi IP adresi ile beraber kullanılması gereken bir ifade. IP adresi değil bu. IP adreslerinin kaç bitinin ağı temsil ettiğini kaç bitinin Hostları temsil ettiğini gösteren bir ifade. Dolayısıyla bir IP adresi bir 6 maskesi maskesiyle beraber kullanılmak zorundadır. Yani ad soyad gibi düşünebilirsiniz bunları. Eğer bir IP adresini tek başına söylediğinizde bu çok bir anlam ifade etmez. Hatta hiçbir anlam ifade etmez. Aslında hani şunu da söyleyebiliriz. Herhangi bir bilgisayara işte 50 IP veriyorsanız örneğin IP adresini yazıp da 6A maskesini yazmazsanız bilgisayar hata verir. Kabul etmeyecektir bunu. Çünkü IP adresi alt ağ maskesi ile beraber kullanılmak zorundadır. Neden? Çünkü o IP adresinin neresinin nasıl maskeleneceğini alt ağ maskesi belirtiyor. Ve o IP adresinin ee, kaç tane IP'lik bir networkte olduğunu örneğin şu bölü işareti 24. bitse 256 IP'lik bir networkteymiş IP adresi. Yani 256 IP'lik bir apartmanın bir dairesiymiş o IP adresi gibi düşünebilirsiniz. İşte buradaki bölü işareti 24 değil de mesela 30. bitteyse en son 2 tane bit kalır. O 2 tane bitler network, network içerisindeki hostları belirler. 2 üzeri 2 eşittir 4 eder. O zaman şunu da bilmiş oluruz biz. IP adresi 4 IP'lik bir küçük bir grubun bir parçası. Ya da örneğin işte bu 24 değil de hep kullandığımız örnek 24 olduğu için söylüyorum. 23. bitten bölünmüş olsaydı hostları temsil eden bu sefer kaç tane bit kalacaktı? ...9 tane bit kalacaktı. 2 9 eşittir 512. O zaman bu IP adresinin... ...hangi IP adresini hiç fark etmez. Hangi bir IP adresinin 512'lik bir ağda olduğunu bilecekti bilgisayar. Dolayısıyla 6 ağ maskesi... ...aslında uygulamada... ...ağın büyüklüğünü belirten bir kavramdır. Nereden bölündüğüne bakarak... ...işte 24. bitten bölündüyse ise... ...256 IP'lik bir network. 23. bitten bölündüyse 9 bit kaldı. 512'lik bir network. 22. bitten bölündü ise hostları temsil eden 10 tane bit kaldı. 2 üzeri 10, 1024 IP'lik büyük bir network'ten bahsetmiş oluyoruz biz. Ya da biraz daha küçüklerden bahsedersek 24 yerine 25. bitten bölünürse 8 bit de 7 bit kaldı. 128'lik IP'li bir network. 26. bitten bölünürse 64'lük bir network. 27. bitten bölünürse 32. bir network. Karıştırırsam kusura bakmayın altı ağ maskesinin bölündüğü yere göre network'ün büyüklüğü yani bilgisayar ağının büyüklüğü değiştirilmiş oluyor. Peki neden genelde 255, 255, 255, oluyor? Kolay diye. Yani eğer ki 24. bitten bölünmüş bakın bu. Neden Nereden anlıyoruz bunu? 8 tane 1 8 tane 1'i yan yöne yazarsanız ikilik sayı sisteminde onu onluk sisteme çevirirseniz 255 eder. Bakalım hesap makinesinde yapabilecek miyim? Desimal. Mesela şöyle binary'e geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 1 yazdım. Desimal'e geçersek. Geçemedim. Bu hesap makinesi biraz karmaşık geldi bana herhalde. Bakalım. Adıvar burada da ikilik sayı sistemini bulamayız. <gülüyor> Neyse buradan bulamadım. Ee, aslında şu işte ikilik binary bu. Desimal dersek tekrar okum becerebilecek miyim? Ha, evet 255 oldu tamam. Evet anca becerebildim. Yani 8 tane bir yan yana yazdığımızda bu aslında 255'e denk geliyor. Ee... Hani bunun çevrim işlemine merak edenler internetten bakabilirler. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi toplarsanız eğer toplam 255 ediyor. Dolayısıyla 8 tane 1, 255'e denk geldi. Bakın şuraya. Burada örneği var. Şu 8 tane 1, buradaki 255. Bu 8 tane 1, buradaki 255. Bu 8 tane 1, buradaki 255. Ve bu 8 tane 0 da buradaki 0. Aslında... 6A maskesinin gösterimini bakın şurada maskeleme bantı gibi ifade etmiş olduk. Şu sarı olan kısım mesela boyanmayacak kısım, pembe olarak işaretlenmiş kısım ise boyanacak kısım. Yani şunu maskeleme bandı ile kapatmış olduk aslında. Kapatacağımız yerler 1, 1, 1, 1 olan yerler, kapatılan yerler, geri kalan sıfırlar da boyanacak yerler. Yani host'lar için kullanabilecek ifadeler. Tek başına 6A maskesi ne işe yarar diye sorarsanız, tek başına 6A maskesi sadece... Ee, Ağın büyüklüğünü ifade eden bir değerdir. Yani tek başına şu 6a maskesine bakarsak eğer bu 6a maskesi ne ifade ediyor derseniz eğer bu 6a maskesi bana şunu ifade ediyor. 0 olan bit sayısı kaç? En sonunda 8. 2 üzeri 8 eşittir 256. 256 IP'lik bir network olduğunu ifade ediyor. Ama burada IP adresinin ee, değeri bilinmediği için yani bu bir ağı tek başına ifade edemiyor. Öyle söyleyeyim size. Eğer ki IP adresi ile birlikte olursa bir anlam kazanıyor. 7923, 224.5 6A maskesi de 255, 255, 255 O zaman şunu anlayabiliyoruz. 7923, itibaren 255'e kadar gidebiliyor bu IP adresleri Yani 6A maskesi 256'lık bir 6 ağ maskesi şey A olduğunu belirtiyor. IP adresi de nerede olduğunu belirtiyor. Onun 256'lık bir önünde sonunda IP adresi olduğunu anlayabiliyoruz. Toplamda 256'lık bir A olduğunu anlayabiliyoruz. Bakalım ne demiş burada? Yukarıdaki 6A maskesinde 24 tane 1, 8 tane 0 var. Yani ağı temsil eden 24 tane bit var. Sarı işaretlediklerimiz. Bu 6A maskesi 2 üzeri 24 tane A kullanılabilir. Evet, şu sarı işaretlediklerimiz 2 üzeri 24 tane A yapılabilir. Ve her bir A'da da 2 üzeri 8 eşittir, 256 tane IP olabilir. Yani 220, 2 üzeri 24 tane e, apartman oluşturulabilir. Her bir apartmanda da 256 tane daire olabilir. Bizim az önceki müteahhit örneğine bakarsak. Yine toplamda 32 tane bit var. Burada farklı bir örnek altı maskesi var. Bakın 255, 255, 255, 252 diye bir altı maskesi verilmiş. Bunu hani nasıl hesaplarız derseniz eğer. Yani şu sondaki 8 tane bit bakın. 6 tane 1, 2 tane de 0 var. Yine bunu mesela hesap makinesine yazarsak biz kapatmış mıyım? Kapatmışım. Bir daha açayım. Böyle ikilik sayı sisteminde yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu desimale çevirdiğim zaman bakın 252'ye denk geliyor. Ee, yine merak eden arkadaşlar bunu internete bakabilir hesabının nasıl yapıldığına. Ve şu şekilde 6A maskesinin birlik karşılığını bulmuş olduk. Açıklamasına bakarsak ne diyor? Yukarıdaki 6 ağ maskesinde 30 tane 1, 2 tane 0 var, evet. Yani ağı temsil eden 30 tane bit var. Tamam, güzel. Bu 6 ağ maskesiyle 2 üzeri 30 tane ağ kullanılabilir. Her bir ağda da 2 üzeri 2 eşittir, 4 tane IP olabilir. Neden 2 üzeri 2? Çünkü burada 2 tane bit var. Ağı kullanabilecek, hostları temsil edebilecek olan 2 tane bit olduğunu gösteriyor. Tekrar diyorum, 6 ağ maskesi tek başına ağı hiçbir şekilde ifade etmez. IP adresiyle beraber kullanıldığında ifade eder. Dolayısıyla şu anda buradaki örneğe baktığımızda IP adresiyle ilgili hiçbir şey olmadığı için tek öğrenebildiğimiz şey 4 IP'lik küçücük bir A oldu. Buradaki 6 ağ maskesine bakarak elde edebildiğimiz şey şu. 4 IP'lik bir A oldu. Mesela 4 IP'lik nasıl bir A olabilir? Yazalım şuraya. Örnek bir A. mesela ya da şöyle yapalım. Bizim Bilecik Üniversitesi'ne örnek verelim. 79.123.224.0 olsun. Bu birinci IP adresimiz. İkinci ve üçüncü IP adresi. Bakın 4 IP adresi bir A yazmış olduk şuraya. Ya da bir başka örnek. 10.0.0. Mesela ne bileyim 1 olsun. İlla birden başlamak zorunda mı? Hayır. Yani örnek burada birden başladı. 128'den başlatalım. 128, 129... 130 yazamadım ve 131 şeklinde dört tane IP adresi olmuş oldu. Yani hem şu üstteki IP'ler hem de bu IP'ler eğer gerçekten ağda bu kadar IP adresi varsa, bunun alt ağ maskesi her iki ağ için de 255, 255, 255, 252 şeklinde olacaktır. Böyle. Yani şu 6 altı maskesi, şu maskesi şuradaki IP'lerin hepsi için geçerli. Yine aynı şekilde aynı altı a maskesi buradaki IP'lerin hepsi için geçerli. Neden? Çünkü 4 tane IP var bu network'te. İşte 4 tane IP de bu network'te var. Yani 6A maskesi kaç tane IP'nin aslında bu network'te olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla biz şunu şöyle ifade edebiliyoruz. Yani şu hemen bir üstteki örnek için, şu örnek için bakarsak mesela 10.0.0.130 böyle 24 diyebiliriz buna. Pardon özür dilerim. 22. Ee, 30 pardon. 30'lu bu örnek. Yani şurada 30 tane 1 vardı hatırlayın. Şuradaki 30 tane 1'den bahsediyorum. Böyle de yazabiliriz. Ya da 10.0.0.130. 255.0 .255 .255 şeklinde ikili olarak bunu ifade etmemiz gerekiyor. İkilden kastım ne? IP adresi 6 maskesi. IP adresi 6 maskesi. Bunlar ikili olarak takımdır. Eğer birbirinden ayrı düşünürsek bunlara hiçbir işe yaramayacak ikisi de. Yine burada bakın 10.0.0.130 ama bölü 100 bölü 30 demiş Neden bölü 30 demiş Çünkü 30. bitten itibaren bölünmüş. Bu demek oluyor ki toplam 32 bitlik IP adresinden son iki tane bit hostlar için ayrılmış. 252 eşittir 4 tane IP olacağı için buradaki IP adresi 4 IP'lik bir grubun bir parçasıymış. Bunu anlıyoruz. her iki gösterimde mümkün. Yani şuna az önce tabloda gördüğümüz gibi CIDR gösterimi deniyor. Bu da zaten 6A maskesi. 6A maskesi gösterim. İkisi aynı şey. Bakın bu yine yanlış yazmışım bu arada şurada. 255, 255, 255 252 olacaktı. Kusura bakmayın. Yani şuradaki 6 ağ maskesi. Burada böyle 30 dediği şurada da aslında 30 tane bitin bir olduğu anlamına geliyor. Yani şuradaki örnekten bahsetmiş oluyoruz. Bakın 245, 245, 252. Bunu ikilik sistemde yazdığımızda 30 tane 1, iki tane sıfır olmuş oluyor. Şu iki gösterimden herhangi bir tanesi aynı şeyi ifade etmiş oluyor. Ee, tekrar özetlemek istiyorum. DNS'den başladık. DNS alan adını IP adresine çevirir. Daha sonra A geçidine geçtik? A geçidi kendi ağımızın dışına çıkacağımız zaman geçeceğimiz kapıyı ifade eder. IP adresi internetdeki her bilgisayarın kendine özel olan bir şeydir. Ve bu alt ağ maskesiyle beraber takım halinde kullanmak zorundadır. Tek başına IP adresi bir işe yaramaz, tek başına alt ağ de bir işe yaramaz. 6 ağ maskesiyle IP adresi beraber kullanıldığında o IP adresinin ne kadar büyüklükte bir ağın bir parçası olduğunu başlangıç bitiş noktalarıyla beraber ifade etmiş olur. O ağın nerede başlayıp nerede bittiğini. Yine burada bir örnek daha var. Buradaki alt ağ maskesine bakıldığında 252'nin değerini biliyorduk. Az önce hesap makinesinden çevirmiştim. 6 tane 1, 2 tane 0 şeklinde ikilik sayı sistemine çevrilebiliyor. Dolayısıyla bakın buradaki 252, şimdi burada aynı şekilde uygulamışım. Yani şu 252'ye denk geliyor. 6 tane 1, 2 tane 0. Bir de burada sondaki 0'dan dolayı 8 tane 0 var. Toplam kaç tane 0 olmuş? 10 tane 0 olmuş. 10 tane 0 var. Yani ağı temsil 22 tane bit var. Şurada sarılar sayılırsa eğer 22 tane bit var. 8, 16, 6 da burada. 22 tane bit var. Toplam 10 tane bit hostları temsil edebileceği için 2 üzeri 10 eşittir. 1024 tane IP adresi olabilir bu ağda bakıldığında. Ee, yine aynı şekilde isterseniz 6 ağ maskesi gösterimi. İstiyorsanız CIDR gösterimi biçiminde bölü 22 diyebilirsiniz buna. Mesela bizim üniversitenin ip adresleri bölü 22. Az önce e, Raip'tan sorgulamıştık yanlış hatırlamıyorsam bir daha sorgulayalım. Bizim üniversitenin ip adreslerine Bakın 79 123, bölü 22 şeklinde vermiş bu ip adres bize. 22 olduğu için neyi anlıyoruz? Bunun ilk 22 biti ağı temsil eder. Geri kalan 10 tane bitler hostu temsil eder. Yani Bilecik Üniversitesi'nde kullanılabilecek IP adres sayısı 2 üzeri 10. Yani 1.24 tane IP adresi kullanılıyor Bilecik Üniversitesi'nde. O 1.24 tane IP adresi bakın burada yazıyor. Yani liste, aralık olarak belirtilmiş burada. 79123.224.0'dan başlar. 79123.227.255'e kadar gider. Yani bölü 22'dir. Dolayısıyla biz üniversitede bir 6 ağ maskesi kullanıyorsak eğer bizim kullanacağımız 6A maskesi şu olmak zorunda IP adreslerimizde. 255.255.252.0 olmak zorunda. Az önce yaptığım özeti burada tekrar aşağıda bir e, özet yapılmış. Eğer DNS IP adresi yazılmazsa bilgisayarda ya da olmazsa o zaman ne olur? Alan adından IP adresini çözümleme yapamaz. IP adresleri internette gezinebilir. IP adresleriyle internette nasıl gezinilebiliyor? Ee, eğer biliyorsanız doğrudan bir sitenin IP adresini yazabiliyorsunuz. Mesela bakalım Google'ınkine yazalım bir şey çıkacak mı? Bir yere bağlanmaya çalışıyor. Bağlanamadı. Bizim üniversiteden yazalım birkaç tane bir şey. Mesela 79123 olsun. Bizim posta sunucusu Bakın posta gitti. 79, 123, 224. ne olsun 10 olsun. Bir yere gitti. 10 değil de mesela 12 olsun. Rastgele de yazıyorum. 7 yazdım mesela kütüphane katalog taramaya gitti. Az önce gördüyseniz eğer. Mesela şöyle tekrar göstereyim. Sonunda 7 yazdığımızda bakın katalog taramaya gitti. Bu arada bazı IP adresi yazdığımızda bunu tekrar kendisi alan adına çeviriyor. Bu bizim sunucularda yapılmış olan bir ayar. Bazen de çevrilmiyor. Çok ona takılmaya gerek yok şimdilik. Böyle birkaç örnek olmuş olsun. E, DNS olmazsa IP adresleri de gezinilebilir dedik. Yani DNS'in faydası aslında e, bilgisayarların e, ağının düzgün çalışması değil, biz zavallı insanların internetteki IP adreslerini ezberlemeye çalışmamamız için yapılmış bir kolaylık. Yoksa bilgisayarların e, internete bağlanabilmesi için IP adresine, şey özür dilerim, DNS sonuçlarına hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Sadece bunu daha okunabilir hale getirmek için yapılmış bir sistem. Ağ geçidi eksik olursa kendi ağa dışındaki iletişim kuramaz. 6A maskesi eksik olursa öyle bir şey olamaz. Çünkü IP adresi ile 6A maskesi birlikte kullanılır. ikisi ayrılmaz ikilidir. Tek başına hiçbir tanesinin ikisinin de bir anlamı olmaz. Ve A maskesi eksik olarak ağ yapılandırmasını kaydedilmesine bilgisayar izin vermez. Ağ ve yayın adresi diye bir konu vardı. Ee, çok e, video uzadığı için devam edemeyeceğim buna. Belki bir video daha olabilir. Fakat hani özetle şunu söyleyebilirim belki her ağın ilk adres, adres ilk IP adresi, ağ adresidir. Son IP adresi kullanımcı son IP adresi de yayın adresidir. Bunları kullanamıyoruz. Dolayısıyla bir ağda 256 IP varsa birinci ve ikinci, birinci ve sonuncuyu kullanamadığımız için iki tane eksik oluyor. 254 tane host kullanabiliyoruz o ağda. Ama bundan biraz daha bahsetmek gerekebilir. İlk başta dediğim gibi bu bilgilerin tamamı IPv6 için de geçerli. Sadece oradaki fark burada 32 bit var. Orada 128 bit var. Hesaplar ona göre büyüyor. Burada bırakalım. Böyle hızlıca bakıyorum. Aklımda kalan bir şey var mı? İnşallah yoktur. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur.